Evet arkadaşlar yeniden hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar sefalar getirdiniz ve bugün sizlerle birlikte e, Google'daki ağladım ya ağladım görüyorsunuz değil mi ağladım biraz. Sadece bir oyun yüzünden oldu bunlar. Yani demek istediğim şu Google'ın gelmiş geçmiş en zor oyunlarından bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi karşınızda. Şurada. Ekranı şöyle biraz daha büyüteyim. Bakın. Gördünüz mü? Böyle bir oyun bu arkadaşlar. Böyle bir oyun. Şurada var görüntüsü. Ve şimdi arkadaşlar vakit kaybetmeden başlayalım oyunumuza. Şöyle ben yapıyorum girişimi. Evet arkadaşlar play diyelim bakalım. Görüntümüzü büyütelim biraz. Daha rahat görün. Yok ya 1.25'te kalsın. Başlayalım bakalım. Play diyelim. Şimdi arkadaşlar yani bu oyun bir parkur oyunu. Bir tür parkur oyunu. Hani Roblox gibi düşünün. Karakterleri şöyle misal bakın. Ben bu oyunu daha önce de oynadım. Şimdi size de göstermek istiyorum. Aşağı düşüyorsunuz. Burada da size bir şey yaptırıyor. Evet. Yani çok yüksekten bir yere düşünce karakteriniz ölüyor arkadaşlar. Oyunun adı Kogaman. Bunu 1001 oyun yazarak bulabilirsiniz Google'a. Şurası da çok bela bir yer arkadaşlar. Ben burayı sürekli denedim. Tamam. Şunun tam ortasına düşmemiz lazım. Şu kırmızının tam ortasına düşmemiz lazım. Şuradan checkpoint'imizi çektik arkadaşlar. Bayraklı. Sonra burada kristalleri Toplayabiliyorsunuz Elmasları toplayabiliyorsunuz Şimdi elmasları bir kenara atalım Burada parkurumuz var Burada spin diyor Buradaki maksat e, Önden gitmek değil arkadaşlar Yani önden gitmeyip de Yandan da gidebilirsiniz ama Ben size e, bu videomda Mini parkurları Göstermek istiyorum yani mini games Hepsinin ismi yazıyor Blue your Rainbow diyor. Şurada. Görünmeyebilir fazla. Sonra e, Shot Game diyor. Girelim bakalım Shot Game'e. Hmm. Böyleymiş. Bunlar ne? Silah. Nasıl? Ha, bunları mı vuracağız? Ben düşmanları falan vuracağız zannettim. Shot Game'e hiç girmedim. Mini game'e de ilk defa giriyorum arkadaşlar. Yani size gösteriyorum. Şimdi birinci tahtaya atış edelim. Ettim, mavi oldu. Ettim, mavi oldu. İki tanesini birden aynı anda. Ettim, ettim. Dur, edemedim. Ettim. Bir tane daha. Bir tane üstten onu da yakaladım. Dur şuradakini de vurmam lazım. Vuramadım. Vurdum. Evet o da mavi oldu. O da mavi. Şunu. Aa, onu da buldum. Onu da vurduk. Falan filan. İkinci kata çıkalım. İkinci katta burada yine tahtalar var vuralım hepsini şöyle burayı da tanımış olduk arkadaşlar şimdilik aşağı iniyoruz ve buradan çıkıyoruz bir saniye tekrar oynadı diyelim. Ha bir seviyeler vermiş bunda. Seviyeleri tamamlıyoruz. Seviyeler var. Ve mini games'e tekrar girdik. Bu sefer burada 1 2 3 4 5 6 7 tane parkur var. Bu 7 parkurun 3 4 tanesini tanıtırım size. Sonrasında videonun devamı gelecek arkadaşlar. Çok uzun çekemiyorum. Kamerama bir şey oluyor. Bozuluyor bazen. Şimdi. Labirent, labirent demiş. Girelim bakalım labirente. Bulabilecek miyiz yolu? Teleport. Find a teleport. Zendan teleport. Dolaşalım. Burası. Ee, buradan gitmek istiyorum. Şöyle. Çıkmaz. Birinci çıkmaz. Nerede ya bu? Burası da çıkmaz. Bulalım bakalım. Ne? A good job dedi. Bulduk. Bulduk. İnanamıyorum. Google'un en zor oyunlarından bir tanesini başardım. Birinci parkurunu başardım. Game'ini. Good job dedi. Yolu bulduk. Ve Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Düştüğümüz yere geri attı bize. Tekrar aynı yere attı. Ha. Yine mini games'e girelim. Şimdi burada XP toplamaya gidelim bakalım. XP toplama. XP'de arkadaşlar hız alıyorsunuz. Şöyle. Zıplıyoruz. Ve koşuyoruz. Duvardan duvara çıkabiliyoruz. Şöyle. Şöyle bakın. Duvardan duvara. Tabi sekersek daha iyi olur normalde. Ben ileri doğru gidiyorum. Zıplayarak gidelim bakalım. Oradaki hızları alıp da böyle baya bir çılgına döneceğiz oradaki kutuları alıp. Onlar bize hız veriyor arkadaşlar. Şöyle. Evet. Muhteşem bir hız. Flash olduk. Flash'tan biraz olduk. Evet. Bir tane daha kutu kaldı. Son kutu. Onu da aldık. Ve oradaki hızları tamamlamış olduk. Zaten geri yerlerine geliyorlar. Sonra burada dar duvarlar var. Burada rahatlıkla duvardan duvara zıplayabilirsiniz. Çünkü burası çok dar. Gerçi geniş alanlarda birazcık zor oluyor. Yani karakteriniz düşüyor. Çünkü bunun zıplama menzili de düşük karakterin. Farklı farklı karakterler var arkadaşlar oyunda. Bu klasik olanı. Bakın duvarda uçuyorum. Uçtum uçtum geldim. Gördünüz mü? XP toplamacıyı ben... Ee, çok seviyorum arkadaşlar bu oyunda. Şimdi burada daha duvarda daire çiziyorsunuz. Yani o manada yapılmış. Bakın daire çiziyorum. Bakın dönüyorum. Ve indim aşağıya. Bir dakika. Kamerayı ayarlayayım. Tamam. Oldu. Evet arkadaşlar, devam edelim. Kamerayı düzelttim. Burası burada da yukarı zıplamanızı istiyor. Böyle zıplayabildiğiniz kadar yükseğe zıpla diyor. Of, çok yüksek uçtum. Düşüyorum aşağıya. Hayır! Ama ölmedik çünkü bunlar zıplatıcı arkadaşlar altımızdaki. Zıplatıcı alanı burası. Neyse, yerin ve geçelim sonuncuya. Ee, XP'leri de Baktık XP toplanmacıya da Baktık Bu game'imizi de yaptık Ve şimdi Mini games de Son olarak ne kaldı Daha var arkadaşlar bu videonun devamı gelecek Shot game'i tanıttık XP topladık Ay tanıttık pardon Flappy Bird. Wow Nice. Peki Flappy Bird'ü nasıl yaptınız bu oyunda? Hani normal şöyle kolonlar oluyor ya böyle kuşlar arasından geçiyor. Nasıl yapmış olabilirler ya Flappy Bird'ü? Gerçi bunu oynayınca ben sinir krizi geçireceğim. Flappy Bird çünkü gerçekten bayağı bir zor oyun. Kaldırıldı bile. Oo! Yem yeşil duvarlar var. Bunlar zehir arkadaşlar. Buna değdiğinizde ölüyorsunuz. Değmemeniz lazım bu soruyu. Şuradan yetpek veriyor. Uçma şeyi. Kanatlarımız olsa. Aa uçuyorum. Oha. Bir dakika. Yaparız belki. Dur dur dur dur dur. Çok sıkıntı çok sıkıntı. Bir dakika. Bir dakika. Hayır zehirleniyorum. Ah geç geç geç geç geç geç geç geç. Hadi be. Buraya kadar yaptık. Evet tamam. Oyna. Bir kere daha deneyim flipi Bird'ü. Ee ya basınca alıyoruz. Son deneme ve videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. 11,5 dakika olmuş. Daha uzun çekersem bazı sahneleri kesiyor bilgisayar. O yüzden kısa çekiyorum. Hadi bir kere daha olsun. Bu sefer de Jabgana girelim. Jabgan, an oluyor. Bir yere düşüyorum. Bu neydi şimdi? Bu nasıl bir saçmalık ya? Düştüğüm gibi öldüm. Mini gameslere hiç girmedim ben. Daha çok oradaki parkurları yaptım. Dur, dur, dur, dur, dur, dur, Yumuşak yere düş. Ya öyle bir yere koymuşlar ki ama olmaz ki ya. Ben böyle parkurun içine. Böyle geymin içine mi? Evet. Yumuşak yere düştük. Wow. Kendisine bir kare yapmış bir arkadaşımız. Güzel olmuş. Wow. bize şuradan yeşil bir yok alalım. Misafirde burada kendimize bir ev yapıyoruz. Şöyle dizip. Dizip. Dizip. dizip. Şöyle. Bu eve de... Ee, Diğer videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi nasıl bir şey yapsak. Ben onu düşünüyorum. Nasıl bir şey yapsak. Yani ev yapıyoruz da nasıl bir şey yapıyoruz. Jobgun'da da böyle kendi tasarımınızı tasarlıyorsunuz arkadaşlar. Kendi yapınızı tasarlıyorsunuz. Kendinize ev yapıyorsunuz. Bloklardan. Araba bile yapabilirsiniz. Hatta gemi yapabilirsiniz. Mesela şunun gibi. Bu parkura benzemiş ama Jabganı da burada bitirelim arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar daha fazla yani bu tarzı videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve çanı da açın. Simsiyah yapın. Simsiyah. Bay bay!